Merhaba arkadaşlar matematikle tekrardan. Tamam. Şu an odasına bir kitaplık yapmak için uzunluğu 360 santimetre, kalınlığı 10 santimetre olan düz bir tahtayı önce 4 eş parçaya, sonra bu parçalardan birini 3 eş parçaya ayırıyoruz. Şimdi K'nın 360 cm uzunluğunda bir tahtası varmış ve kalınlığı da 10 cm'miş. Bunu 4 eşit parçaya bölmüş. O zaman ben 360'ı 4'e bölersem her bir parça 90 cm uzunluğunda her bir santimetre 90 santimetre uzunluğunda onlar mı? Şunlar 90, 90, 90. Daha sonra bu parçalardan birini alıp 3 parçaya bölmüş. E 90'ı da 3'e bölersem 30 gelir değil mi? 30 santimetre. Yani ufak parçaları 30 santimetre. Bunlar 30. Bunlar 90. 90. 90. Dikkat edin. Kalınlıkları aynı. Kalınlıklar ilgili herhangi bir şey yapıyorum. Hepsinin kalınlığı o. Diyor ki. Daha sonra elde ettiği uzun parçaları yatay, kısa parçaları dikey koyarak aşağıdaki kitaplığı yapıyorum. Bağ'ın yaptığı kitaplığın bir rafının genişliği kaç santimetre? E genişlik dediği şey şurası, şuradan, şurası değil midir çocuklar? E şimdi biz şu uzun parçalara kaç santimetre demiştik? 90 santimetre dememiş miydik? Şuradan şurası, hatta şu en aşağıdakinden yapayım size. Bakın, biz şu uzun parçalara ne demiştik? 90 santimetre yani şuradan, şurası 90'dır değil mi? E bir tane de burada bakın dikkat ederseniz burada da bir kalınlık var değil mi? E burası da 10 değil miydi? E 90'la onu toplarsam rafın genişliği 3 cm eder. Cevabımız C seçeneği olur. Daha fazla içerik için takipte kalın. Herkese iyi günler dilerim.